Brawl Talk'ın bu cumartesi olduğunu zaten biliyorsunuz. Ancak bir fotoğraftaki takvimde çizikli günler de var. 16 Şubat'ta funk yeni yıldız gücü geldi. 17'sinde benim bildiğim bir şey gelmedi. Ve son çizik 21 Şubat'ta ise bir şey gelecek mi yarın öğreneceğiz. 26 Şubat'ta zaten Brawl Talk. Öncelikle en son ki Brawl Talk'taki Grom animasyonunda gözüken kırık makine, geçenlerde çıkan sevgililer günü klibindeki Ferenk'in kırdığı makinenin aynısı. Oradaki diğer nesneler de ileriki zamanlarda karşımıza çıkacaktır, şimdi gelelim 11. sezona. Yeni sezon büyük bir ihtimalle Roza'nın bahçesi veya laboratuvarı olacaktır. Çünkü hem orijinal hesaptan, hem de e-spor hesabından sürekli Roza ile ilgili gönderiler paylaşılıyor. Arkadaki küre şeklindeki yapı iki fotoğrafta da var, ayrıca sağ tarafta herkesin görebileceği gibi kediye benzer bir canlı duruyor. Belki de önceki videoda söylediğim kedi kit yeni karakterin, hatta ve hatta sızdırılan action dude kodlu karakterin peti olarak gelecek. Bir de bu yeni sezonun yanında yeni aksesuarlar, peniri modeli de gelecektir diye düşünüyorum. Bir de hesaplaşma artı modu da geri gelirse tadından yenmez. Kulüp altını ile kulüp dükkanındaki her şeyi sadece bir kere almakta kalkacak artık istediğimiz kadar güç puanı alabileceğiz. Ve son olarak ise Star Park ile ilgili bir güncelleme olma ihtimali de yüksek çünkü yeni çıkan şarkılarda, kliplerde her yerde sürekli Star Park göstermeye başladılar. Şunu da söyleyeyim bunlar bir sızıntı değil benim kendi fikirlerimdir. Gelmeyince neden gelmedi demeye gerek yok.